Kaç yıldır sektördesiniz? 25 yıldır firma olarak biz zeytin sektöründe faaliyet gösteriyoruz Funda ee, Peki sektördeki diğer üreticilerden farkınız nedir? Ee, ya en büyük farkımızı söylemek gerekirse biz e, masanın iki tarafında da varız. Biz aynı zamanda 105 şubeli bir perakende zincir sahibiyiz. Kahvaltılık ürünlerin satıldığı bir perakende zincir sahibiyiz. Ee, aynı zamanda da zeytin üreticisiyiz. Ürettiğimiz ürünleri kendi mağazalarımızda da sattığımız için ee, müşterilerimizin tepkilerini birinci ağızdan direkt duyma şansına sahibiz. Bence diğer üreticilerden e, bize ayıran en büyük özelliğimiz e, budur diye tahmin ediyorum. Astroize ve oda sıcaklığında 2 yıl bekleyebilecek olan ürünlerdir. Ee, oldukça ciddi bir pazarı var. Yaklaşık 40 ülkeye bu ürünlerin ihracatını yapıyoruz şu anda.